Delot'un raporuna göre Türkiye'deki kullanıcılar günde ortalama 71 kez yani yaklaşık her 15 dakikada bir cep telefonunun ekranına bakmaktan kendini alamıyor. Ya bir Ahmet harim bakayım ne Alo Ahmet Neredesin Bu zamandır görüşemeyiz yarın da bir görüşelim Arslan Bey farkındayım Bekliyorum seni Görüşmek üzere Görüşürüz de kaldı bu Ahmet ya? Var, dönmüş ama gelmesi lazım. Ooo, Ahmet'in. <gülüyor> gel, gel sorma olur. ya, gel. Seni görmeyen çok oldu ya. Aynen ya. Bu okul ayrı dönüşü biraz ya. Ben sana ayrı. 2 yılda kalması ya. Ben şehir de şurdaydım. Neyse. Zaman çok uzaklı. Matek Hasan'ı de ya. Ne yapalım ne oluruz yaptı. Su. Trabi ne yapıldı ya? Manada denk geldi. Yaz okudum, nereden çok güzel bir kitabı değişmiyor. Temizsel roman olması gerekiyor. Malum, temizlere de çok güzel oldu. İnsanlar çok İstanbul mutlaka affet edilecektir. Onu affet edecektir. Ne güzel oldu. O du, ne güzel oldu. Peygamber Hanım çok doğru söylemiş. Çok beğendim ki tabi. Sen o sonra ben de alayım. Ahmet kalk. Ezan okuyun. Hadi namazımızı eda edip gelelim. Hadi Ahmet kalk. Bırak ücretende mal eteni. Namazımızı kılıp gelelim. Engin. Engin. Engin. Şirin. Abdestin Tamam ben abdest alıp gidiyorum. Ben abdest gidiyorum. Ezan okunup, hadi gidip namazınızı kılalım. Ezan okunup namaz kılınalım, 45 dakika oldu. Ahmet. sen o cehennem aletine dalıp her şeyi unutmuşsun. Dünya hayatına dalıp o aletle namazı bile unutma. Hani senin abdestin vardı Ahmet? Şeytan söyletmiş olmalı. Bu alet yüzüne sabah namazını da kaçırmışım. Allah'ım affetsin. Amin. Hemen azimleri ödeye edip geliyorum. Bekliyorum. Biliyor musun Osman? O kadar rahatladım ki. Namaz sanki ruhumu baştan aşağı temizledi. Bu telefon denen illet. Bize ne kadar çok şey bilir. Bize birçok bilgi verirken, mesela zamanımızı sabahtan beri buradayız. Evlerine zaman okunmuş geçmiş. Aşkımızı daha hissetmemişiz. Biz e, telefon ne kadar güzel bir icat olsa bile, zamanımızı fazla yıldırmışlar, bizler çok şeyimiz alakalıdır. Mesela seni alabilir miyim ben, ben saatlerde burada telefonla uğraşıyorum. Sen sıkılıp gidebilirsin. Ama gitme. İnşallah daha yararlı şekilde devam edin. Aklısına. Dünya aletlerine fazla hüküm sürme. Namazı bile unutturdu o alet sana. okurken bile fazla dalma ki ezanın geldiğini onun sesini duyabilesin. Kalkalım artık gidelim.